Evet, merhaba başlarım. Ben Serdar ve Bulu'yla Scholarship Edition'a hoş geldiniz. Ee, şöyle bir kontrol edeyim çabucak her şeyi. Evet, kayıttayız. Ee, aç tutan kapıyı, her şey iyi mi? Bir sıkıntımız yok gibi. Yine kayıtların e, durduğu yeri değiştirmeyi unuttu ama olsun. Ee, gidelim o zaman. Ne, ne yapacaktık, ne diyecektik bilmiyorum. Aa, saat 9 oluyor. Şöyle sınıfa doğru gidelim. Sınıfta yine derslerimizi yapalım, edelim. Dersleri çünkü unutmamak lazım. Aa, evet... Yine uzun süre. Bu ne? Lütfen kıyafetime gülmeyiniz. Kıyafetim gayet hoş, gayet iyi bir kıyafet ve şimdi daha fa... haneye tecavüz mü? Bu ne? nereye gideceğim ben? Okey. Ne oluyor lan? Şu an neden böyle bir yükleme ekranı? Ha, okey. Hocam selam. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır hocam hocam yok yok yok yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok yanlışlıkla oldu kesinlikle yanlışlık oldu ben der derse gidecektim gerçekten derse gidecektim gerçekten o o yurda girmeyecektim yani hocam ben iz izninizle dersime yetişeceğim teşekkürler. Okey yardım etmeyeceğim yardım etmeyeceğim bırak bir mi? Ben hayır silinmesin. Oh. Yanlış yapacaktım. Okey, evet. Normalde dün oynayacaktım bunu. Ee, ama... Ee, Okey, güzel. Ama e, oyun kumandasını çalıştıramadım. Oyun kolunu çalıştıramadım. E, o yüzden şey şeye gitmem lazım. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dersi asmayacağım, dersi asmayacağım. Ben model bir öğrenci olacağım lütfen. Ne dersi bu? Resim 2. Hadi bakalım. Ne yapacaktık tamam, bu da? Zorlanacağız gibi geliyor bana bu derste. Hadi bakalım. Ee, durdurucu, süründürücü anladım. Ee, Başta talimatlar. Talimatlar ne? Nasıl Nasıl yapacağız? Oo, oh, okay. Ha tamamladık. A, A, okay. Ee, resim hocamızın gayet gösterişsiz bir resmi. Anlaşıldı. Her şey güzel gibi. Okay, Te telefonu konuştum, Bir sessiz mi değil mi diye. Çünkü bölünmek istemeyiz. Güzel. ikinci dersi de geçtiğimize göre, öpüşme burnum açıldı bir kızı öp ve 150 sağlık kazan. Oo, okay. 150 sağlık bonusu kazanacaksak, tabii ki. Bir dakika hocam, bir dakika, bir dakika. Gidip birilerini öpmem lazım. Afedersin. Şurada benim çiçeğim var mıydı ya? Selam. Yo yo yo yo, bu değil. Merhabalar, hayır hayır hayır. Ya öf sizinle tamam, konuşamam şu an ya. Kızla konuşacaktım ben. Kim sizinle uğraşacak ya? ya öf, erkekler yurduna geldim gerçekten şey yap yapa. Hocam, hocam peşimden koşuyorlar hocam. Ben bunlarla uğraşamam hocam. Lütfen benim işim var, gücüm var. Merhabalar. Sen çok tatlısın bebeğim. Güzellik. Ya. ya. Oğlum oh, ne yapıyorsun ya. Oh. Oho. Biz e, topukluyoruz buradan. Hocam. Hocam. Selam. Hocam. Hocam. Hocam! Ah! Oh be! Ya yok mu? Ben birilerini öpemeyecek miyim? Ders başladı ya! Öf, siz... Of, Herkes döve döve böyle oluyor tabi yani. Her herkes beni dövmek istiyor. Ama bir şey yapsaydım güzel olurdu. Benim bir e, çiçeğim var mı acaba elimde? Çiçeğim tabii ki yok. Bir dinamit falan var abi ne olacak elinde? Kıyafet ihlali mi? Yok yok yok hocam hayır hayır yok öyle bir şey ya. Kıyafet ihlali, ne kıyafet ihlali ya? Kıyafet ihlali mi bu? Oho hocalar bile şey diyor artık sen senin tarzın yok diyor, senin anlayışın, moda anlayışın hiç iyi değil diyor. Ders asma, asmayacağım gidiyorum ya abi okulun diğer tarafına kurmuşsunuz. Şey ne yapayım ya? Buradan meydana gidene kadar bile daha kısa gidiyorum yani, daha kısa sürüyor zaman. Ne diyorum acaba? Go team! Takım ilerleyin güzel, takım demişiz kendi takımıza. ders asmayalım, dur dur halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz, Bu ne bu? Beden, spor dersi tabii ki. Gürüş mi öğreneceğiz hocam. Evet, hadi, bu Buna you ya. lazy Ne Rakiplerini topla vurarak yen. Pozisyon kazanmak için rakibin atışlarını yakala. Oğlum hiç şey anlayamadım ya. Fırlat. Zıpla, geç, yakala, atlat, değiştir. Anladım. Tamam. Ben yakalamak isteyeceğim bol bol büyük bir ihtimalle. Tamam hocam anladım. O oh, atamadım lan yanlış şey oldu. Aa böyle mi yapıyoruz? Aa olaya bak. Aa. Aa yapamadık. Ne oldu oğlum? Nasıl Al hocam alın alın. Ben hala anlamadım. Dur bakalım. Ah. Oh mis. Anlaşıldı. Yakala hocam yakala. Aynen aynen. At bana at. Oho, çok iyi lan. Kazandık mı lan. Oha! Ne ne yaptığımı bilmiyorum ben şu an. Ne yaptığımı bilmeden kazandık. Ha round 2. Ah, ok şu bak. Okay, afallık. Alın lan onu. Oğlum alın lan onu. Yakala hocam yakala yakala yakala. Bana ver. Aa olmadı. Aa kaybettik. Bir bir oldu. Oo çok ilginç. Skor. 1-1. Evet. Yapacağız. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Oğlum neden yakalayamıyoruz? Eee. Yakala yakala yakala yakala. Ha ha. Hop. Ehe kazandık bebeğim kazandık işte bu işte bu ne kadar kötü bir dersmiş bu ya çok kötüymüş olmuyor yakan top ya çok kötü gerçekten devam et ne olacak ki acaba neydi yani ne kazandık bundan nişan geliştirme daha aynı işini alabiliyorum güzel Aynen öyle ben benim buradaki işim bitti yani ben Ben elime yine şey alayım. Bunu alayım. Bebeğim selam. Nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Günüme güneş gibi doğdun. Denizdeki, fırtınalı denizdeki limanımsın. Uzaydaki... İyisin ha. Hiçbir şey yaramıyor çünkü hediyem yok büyük bir ihtimalle gidip. Sanırım üzerimi değiştirmem gerekiyor. Bu şekilde kimseyle öpüşemeyeceğiz. Bu da sizler için bir ders olsun. Ah Eğer... Evet herkes birbiriyle dalga geçiyor. Birileriyle öpüşme niyetindeyseniz üzerinize güzel bir şeyler giymeniz gerekiyor. Hayat işte. Yapacak bir şey yok. Sanırım üzerimdeki şey çok da güzel değilmiş. O yüzden bakalım ne açabiliyoruz. O onunla gideceğiz. Aa, gideceğim diyor. Gidip annem aramam gerekiyor <gülüyor> Okay. <gülüyor> tamam hocam, tamam. Ya bir peşime düşmeyin ya. Üff. Dur şuraya gidip bir sevliyim. Günlük. Ben sürekli günlüğünü mi kaydediyorum? Aa, çok iyiymiş günlüğe kaydetme olayı. Güzel düşünmüşler. Sen kimsin? Tamam. Şurada açılacak yer var mı? Üzerimdeki şeyle biraz fazla dikkat çekiyorum söyleyeyim. Karşı tarafı geçelim, karşı tarafın bir yerleri açarız daha. Gülmeyin ulan. Eee, çocuğun gitmesinin geçmiş. Aa, hocaymış bayağı. Bizim resim hocası. Hocam, siz gidip bir resim yapın azıcık şey yapın. Ey, çekil bakalım bebek. Aynen, çekil bakalım. Aynen öyle. Ohuu bir tane daha dolabı açacağız. Okay. Sarım o da şuradakiydi. Burada bir dolap var değil mi? Ben yanlış görmedim. Hayır hayır hayır. hayır. Ya sen neden bu, Hocam. Yakala şu manyağı ya. Dövün dövün. Aynen, aa kaçıyor şerefsiz. Hocam, hocam gidin onun ya, böyle olmaz, ha. <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> Okey, tamam 10 dolar kazandık, oh be. <gülüyor> hocam sen ne istiyorsun? Hiç yapmayacağım hocam. Sen teşekkürler. Ben. Aa, aa burada olmalıyız. Ya bütün oyuncular burada ama herkes etrafıma toplanmış. Haneye tecavüz. Anladım. Burada olmamız lazım. E, görev nerede? Ha yok eve git şey yap diyor. Anladım. Görevler iptal oldu o zaman. Anlaşıldı dersleri. Hey, şey yapacağız. ama üzerimi değiştiriyorum. İçlik beyaz mı? Kahverenin ceket. Ooh. Boulevard yeli. Bence şu iyi ya. Aynen bu güzel bu hoşuma gitti. Kabul et. Ben bir uyuyayım. Bu sefer derslere gidemeyeceğiz çünkü görev yapmak istiyorum. Ve de Aynen sanırım diğer şey okula neden birden şu şey oluyor? Bu kadar geç kaldık ya şeye göreve. Bu sefer e, videolar da çok ol normal yumruğa girdense ne? Ne yapıyorlar? Bu sefer... A Hayatım üzerime doğan güneş gibisin. Gecemdeki yıldızsın. Denizin üzerine yansıyan aysın. Bebeğim, dudaklarım çok iyidir. Dostum bir çekil bir öpüşüyorum kıza ya. Okey. Aaa evet yüzde elliye çıktı. Oğlum artık yüzde elliyim ulan. Yüzde elliyim ulan. Şerefsiz. Yüzde elli artık canım. Aaa çöp attım. Bebeğim. Okey. Artık şey sanırım. Evet görev okuldaymış. Demek ki okulda yapılan görevleri şey yapamıyoruz. Daha sonra gidemiyoruz. Okulun Okul kapandıktan sonra okul binası kapandıktan sonra şey yapmamız lazım. Gidip görev yapalım bari. Bu sefer. Kafeterya. Anladın, anlaşıldı. Görevin doğasının çok anladık sanırım. Kafeterya elimde şey girsem nasıl olur acaba? Başla aday. Hadi bakalım dersi açıyoruz ama olsun. Sınıf başkanı. on sınıf başkanlığı için aday mı oldun? Burnum inanılmaz kaşınma öyle böyle değil. next? Four eyes and stones may break my bones but words will never hurt me. What's this? Class president Tommy it says class president That's you I'm the most suitable candidate I know Yes your mom Aha 7 saat şimdi diskle olacakmış öyle yazıyor OBS'de Gili saat Anlaşıldı hocam anlaşıldı. Size bir şekilde halledeceğiz Now you're talking. I always knew I was a born leader. Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Aman çok iyi ya, menajeri olduk. Adayın. Oh, unless had a security manager. Oh, oh please, please, please. I don't know. Security please, managers they cost a lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. Okay. I've always been a politician at heart. You better not be. The bell rings. Ne oluyor lan? Dersi mi asma? Yukarı mı çıkmam gerekiyor? Ne yapacağım? Really Örneğin konuşma sırasında koru. N ne yapacağız? Ah! yakınlaştır uzaklaştır mı ha ya geri çekil bakalım ya başkanımı kimse şey yapamaz ah şerefsize bak Nerede lan bunlar? Bir yerden geliyorlar gibi. Aynen. Lider olarak seçin. Liderlik vasfı var onda. Nerede ya bunlar? Ay şerefsize bak. Gidin lan. Başkanıma kimse zarar veremez. Alkışlayın. Güçlerimizi birleştireceğiz. Hayır. Hayır. Oğlum sen nereden sıktın lan? Şerif size bak. O bunları yine şey yapmaya başladı. Pes etme, pes etme. Devam, devam, devam. Hallediyoruz. <gülüyor> Git bakalım ya. Başarısız mı oldum? Örnaz fazla mı aşağılandı? Oo bak bak. Büyük büyük oyun var. Büyük oyun var. Herkes şey yapıyor. Büyük oyun var. Devam hocam, devam, devam, devam. Devam. Biz hallediyoruz. Sakın ha, sakın ha. Yaptık mı lan? Evet, Ernest Başkan. İnanılmaz gerçekten ses kayıtlarının, sporcuların saygısı eksi beş. Aynen. Dürbünlü şeyimiz var artık. Anam dürbünlü. Dürbünümüz var artık. Şimdi çabucak sevdiğim ve hemen dersimize gidelim. Çünkü sayarım şey zaten dışarıda değil mi? A Ders yok. dersler yok geçti mi saat çünkü bir şeyleri geçmiş herhalde hocam yok bir şey ben sadece şakı selam yani bir selam yaptım böyle Sırtını sıvazlayarak öyle aslanım falan iyisiniz ha iyisiniz böyle diyerek Oğlum, bu ne lan? Cadılar Bayramı. Hey, what's going on? Not much. I was just lying here wishing I could be more like you. Whatever. But I'm cursed. Yeah, really. Yeah, cursed by brains. Uh-huh. Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, mm -hmm. you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. Uh it's Halloween. Fan of them. Some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely. The kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on, you'll see. Başımıza nasıl bir sokacağız acaba Ooo oh, oh, oh, oh, oh. bro bro bro bro bro dur dur dur Oğlum biz nasıl yapıyorduk ha? On nasıl çarpıyorduk lan? Aa öleceğim galiba birazdan. Aa öldüm. Knockout oldum. Oğlum nasıl ağır vuruyorduk ya? Ne yapıyorduk ya orada? Dur. Yaptık sanırım kişiler. Okey. Okay. Gel hocam gidelim buradan. Burası boşu boşuna kalabalıklaşacak galiba. Beni tekmele kağıdı yakmıştır. Dur dur dur dur. Oğlum siz zaten şey yapmayacak mıydınız ben anlamadım şu an. Selam. İnsanlara bunu yapıştıracağız. Okey. Ben... Dur bakalım geleceğim. O adam şunu yapıştırsan neden vuruyorsun ya? Of! Git lan! Başka bir beni tekmeledi kağıdı al. Nereden al? Okay! bu Cadılar Bayramı olayını beğendim ama güzelmiş. Ben alabilir miyim oradan Hey dostum kağıttan ver geri zekaaya bak ya o ap aptal yüzünden gerinin canı gitti ya ya inanamıyorum ya <gülüyor> ha oh be Şaka tamamlandı. Oh be. Efendim sen kimsin hocam? Tamam yapamadı. Üç tane öğrenci yumurta at tabi, hemen. Şimdi hemen halledeceğiz. Ha bak iki tane. Hocam sen mesela. Oho. Okay, selam. Bunlar şaka sayılmaz mı? Şerefsiz seni. Okay, benim bir kolaya ihtiyacım var. Küçük bir veya Tatlım. Okay, bunun bir şey yapamıyoruz. Ve ya küçük bir öpücük ve 150 can bonusu alabilirdik ama yapamayacağız sanırım. Gidelim, tamam. Şakalar tamam. Gerinin canı... Ver bakalım. Anladım. Nerede bakalım bu şerefsizler? Şuraları da gizleyelim, dur. Ne olan? Öğrenci yaklaş ve Volk'a Bakın burada ne varmış. Selam hocam. Aa, oldu mu? Başka mı alayım? Olmadı mı? Versene bakalım hocam. Uzaylıyla iş yapıyoruz gerçekten. Ağaç çiçek. çiçek alabiliriz buradan evet güzel olur. Çekalamıyor muyum? Alamıyorum. Hocam sen kimsin? Şöyle sevmediğim bir tip bulayım, bir şey yapayım. Yine şu beyazlardan. aha, greasers. Hocam selam. bak, Bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak bak bu çok güzel bir şey gelip bir bakın bakalım isterseniz neymiş nasıl bir şeymiş ya. Aynen aynen bakın bakın bakın bakın bakın nasıl da güzel ne kadar da güzel aa ışık alev ha ha ha gerizekalar tabi. he <gülüyor> benim cam bulmam lazım bakalım başka neler var cam bulmam lazım İnsanı... ne yapacağım cam kaşın tuz üç öğrencinin kaşınmasına neden onu ne yapacağız nasıl yapacağız Ne yapıyorum ya? Yok yok hocam hadi her şey güzel her şey güzel her şey güzel. Saç <gülüyor> salak salak bir şey yaptı gerçekten. Bunu ne yapacağım ki bununla. Sen sana at atabiliyor muyum? ah Ha ah, evet yapabiliyormuşsun. Ooo selam hocam. Kaşırın şerefsizler, kaşırın. Dur bakalım başka kim var? Gece hiç bitmiyor galiba. Sen kimsin ya sen? Sen öğretmen değil misin? Yok öğrenciymiş. Ehehe. Geçtim bütün şakayı açtın. Güzel. Büyük şaka yalnızca Cadılar Bayramı gecesinde yapılabilir. Uyursan tamamlama şansını kaybedersin. Oho! Büyük şaka. Yapalım. The Great Joke. The Joke of All Jokes. Şakaların şakası büyük şaka. Yapalım. Okay. And okay. Alo hocam. Oğlum geriye mi bir şey yapıyorum ben? Geriye vurmadım ya. Geri dostum kendini bir yenilemek isteyebilirsin. Ya öf geri iki şey gitti ya iki canı gitti ya bir olurdu bir ben vurdum. Gerçekten. Ya bu neden gördük biz ya? Bu neden gördük biz ya? Kaka torbası diye bir şeyimiz var artık ne güzel. Öğretmenler odası mı? Gerçekten bütün şakaların şakasını yapacağız. Haydi bakalım. O gün geldi. O gün bugün. Cadılar bayramı ha. Ön kapıdan giremiyoruz herhalde. Hey, ben buradan azıcık bir içecek alıyorum. Aa, ay almayacağım. Ay çay almayacağım. Dur. İçecek değil, içecek değil. Ha oh be. Hocam selam. Ben buradan izninizle içeriye giriyorum. Kimse yok kahvede içeride. Herkes dışarıda. Oo. Ko Okey, koşturak koşturak gidelim o zaman. Az önce buradaken herkesin dolabında açabilirim galiba ama öyle bir fırsat vermiyordur belki. Oh. Oh ho ho ho. Kırmızı ninja kostümü kazandım güzel. Yok yok yok hocam hocam aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Ben kaçıyorum teşekkürler. Hocam çok geç oldu gidip uyusam artık sizce de öyle değil mi? Teşekkürler. Kırmızı ninja kostümü ne ya? The very best one. Çikafet değiştir bakalım. Kırmızı ninja kostümü neymiş? Kafatası cimmi t-shirt, ne lan? Neden böyle bir şeyimiz var abi? Ha bunun bir şey yapamıyoruz. Ohohoho ama neden? çamalar, cadılar bayramı kostümü, güreş üniforması, okul üniforması. Bisikletçiliğe şey değiştirelim. Müzik kanatlı tişörtümü. <gülüyor> Bu iyi. Kaydedelim. Hu okay. hu hu. Gerçekten de ilginç bir Şeyde. Ama size. Tabii ki bununla. Şey yapacağım. Şöyle dışarı çıkacağız. Hocam. Sen neden. Neden birden bana. Saldırdın acaba? Neyse et evet. Ve Apuplarım çok teşekkür ederim bu bölümde de bizlere katıldığınız için. Cadılar Bayramı'nda çeşitli çeş çeş şakalar yaptığınız için. Ve benim bu şeyime e, dayandığınız için gerçekten azıcık uzun sürdü. Bu kadar uzun sürdürmeyi istemiyorum artık videoları. Her video en azından. Ee, öyle. Ee, yorumlarınız ve like'larınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı, yüksek çözünürlükte, mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.